Beynimizin yürürken daha doğru kararlar aldığı doğru mudur? Doğru. Tamam, ee, doğru, bitti. Bitti. <gülüyor> Ama tabii açıklamak tabii lazım, açık lazım açık şey. evet. Sıklıkla anlattığım, derslerde de uzun süre üstünde durduğum, Hazal muhtemelen benden beş kere falan dinlemiş olduğu... Beynimizin alt bölümünde, beyin sapı dediğimiz yerde bir uyandırma sistemi var. E, Latince adına retiküler formasyon diyorlar. A'sı oluşum demek. İşi şu, vücuttan beyne bir sinyal gidince ya da beyinden aşağı bir emirler dizisi gönderilince bu bölgede uyarılıyor. Çünkü tam arada yolun üstünde bu bölge yer alıyor. Emirler geçerken ya da duyular gereken burası uyarılınca yukarıya uyandırıcı sinyaller gönderiyor. Niye? Beyinden aşağı emir iniyorsa vücut hareket edecek demektir. Hareket etmek için uyanık ve etrafın farkında olmak lazım. Takılır, düşersin yoksa. Dolayısıyla beyni uyandırıp harekete hazırlanıyor. Aşağıdan duyular geldiğinde de beyin bu duyuya doğru ve yerinde bir cevap versin diye yine beynin uyanıklığını arttırıyor. Bunu gerçek hayatınızda yani çok yaşıyorsunuz. Mesela bugünkü gibi korona günlerinde saatlerce monitör karşısında ders almaya çalışan belki de dünyanın en ağır mezalimi altında olan öğrenciler. Yanınızdayız kardeş olun birleşin aşacağız bunları. Onlar mesela saatlerce saatlerce otururlar. Bir sonra kafa samana dönüyor. Dikkat ettiyseniz yani anlamıyorsun. Böyle konsantre olsun dinleyemiyorsun. Birçoğu hemen bir şey keşfediyor. Ayağa kalkıp şöyle iki üç adım mı Biraz sandalyenin Esrafda bir tur bile atsa bir böyle hemen bir ayıklık, bir uyanıklık meydana geliyor. İşte bu hareketin beyni uyandırıcı etkisi. Gerçekten de işte bir araştırıcı demiş. Adamın da bir türlü ismini öğrenemedik. Elf hep referans veriyoruz ama ismi yok. Neyse bir gün bulacağım söz. Gelecek nesiller diyor matematik ve fizik sınıflarını özellikle yürüyüş bandı koymadığımız için bizi kınayacaklar. Matematik ve fizik en iyi hareket halindeyken öğrenir, beyin o zaman açık olur ya adam uyarıyor mesela. Bugüne kadar sınıflarda şimdi monitör karşısında oturarak bayağı bir şeyler öğrenmeyi bekliyoruz ama hareketsizlik beyni uyuşuklaştırıyor, beynin uyanıklığını azaltıyor. O nedenle eğer gerçekten çözemediğiniz bir sorun üzerine derinlikte düşünecekseniz Kulaklığınızda müzik falan takmadan yürüyün efendim. Hı hı. Çıkın yürüyün mümkünse. Değilse evin içinde tur atın. Hatta sadece yürümek de değil, basit tekrarlı hareketleri yapmak da beyni uyandırır. İşte çömelip kalkmak ne bileyim böyle hafif hafif kültür fizik hareketleri yapmak gibi şeyler. Ama yürüyüş en doğalıdır. Bu hareketlilik sizin beyninizi uyardığında şu oluyor. Beynin normalde modülleri tasarruf halinde çalışırken daha önce alışılmış var olan devre kalıplarını kullanıyor. Ama siz beyni uyandıracak bir etki, bir hareket yaptığınızda... Farklı bölgelerde devreye girdiği için beyin alternatif yollar üzerinden alternatif karar ya da çözümler düşünebilme kabiliyetini arttırmış oluyor. Ya daha doğrusu onun artmasına katkı yapmış oluyorsunuz. İşte Steve Jobs'un biyografisinde çok anlatılır. Evinin etrafında yürüyerek toplantılar yaptı ve genellikle bunları sabah saatlerinde yaptı. Her ikisi de çok isabetli. Muhtemelen nörobilimci değildi Steve Jobs ama tecrübeyle bunu keşfetmiş. Hareket halinde olduğunuzda da rasyonel düşünüyorsunuz. Bir de sabah erken saatte şu ön beynin pile henüz bitmeden çok fazla sayıda kararla o beyni yormamışken de ciddi konular üzerine kafa yorarsanız çok daha verimli oluyorsunuz. Yani çok yaratıcı bir iş yapmak istiyorsanız sabah erken kalkın bir işe çıkın kafanızı o işe verin dönüşte çok büyük hediyelerle enteresan fikirlerle dolacağınızı garanti edemesem de öngörebilirim. Yani her zaman olmayabilir Yani ama güzel şeyler olacaktır. Hocam burada bir yorum geldi. Ona gülümsedim. Kınar neredeymiş demiş ki hocam referansınızı hatırlamak için bir turlayıp gelebilirsiniz. Siz bekleyin demiş <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Yok ben deminden beri valla evet. çerem de durmuyor. Büyük da durmuyor. Bayağı bir yürüdük buraya gelen kadar ama iyi Hocam bu, bu arada yürüme meselesinde şöyle bir şey de hatırlatmak lazım. Tabii ki spesifik durumlar ve kişinin birecikliğini unutmadan ama bazı depresif semptomlarda veya bazı böyle durumlarda biz şunu da öneriyoruz. Yürüyüşe çıkın. Düzenli olarak sabahları bunu özellikle rutin halinde yapmak sadece bu karar alma mekanizması da değil. Gündelik hayattaki zihin sağlığını da çok ciddi etkiliyor ve pozitif yönde büyük bir etkisi Aynen. var. Bunun için ya yürüyüş o azımsanacak değil. Yani o yürümek o kadar değerli bir duygu ki ve hem fiziksel hem ruhsal olarak. Majör depresyon dışındaki depresif semptomların hemen hepsinin en iyi ve en az yan etkili tedavisi harekettir evet. arkadaşlar. Bu arada duş almak ve suya girmek de beyni açıyor demişiz Camus'sin. Özkamustin bugün çok aktif. Teşekkür evet. ediyoruz. Aynı sebep arkadaşlar vücuda dedim ya vücuttan gelen duyu beyni uyandırır diye vücudunuza su değdiği zaman deriniz üzerinden de bir uyartı gidiyor ve bu uyartı bu arada ciddi bir uyartı mesela suya düşmüş olabilirsiniz değil mi deri o yüzden şiddetli bir uyaran gönderiyor su var diyor etrafta ama dikkat et boğulma o yüzden gözünü aç hele ki soğuk duşa girdiyseniz olaya bir de termal yani soğuk uyarısı eklendiğinde iyice gözünüzü açıyorsunuz ha böyle ılık bir duştan sonra Böyle biraz uzanınca bir böyle hemen içiniz geçiyor ya o niye oluyor vücut pelte gibi oluyor vücuttan giden uyarı miktarı az oluyor bir de hareketsizleşmişseniz beyin tam ekonomi moduna geçiyor bak bunun tam tersi devamlı verdiğim örnek bunu da parantez içinde bir koyun hatırlayın hepsini birleştirmek adına çok rahat bir koltukta kitap okuyamama sebebiniz işte bu o rahat koltukta uyuyakalıyorsunuz çünkü rahatsızlık olmadığı zaman hafiften de olsa beyin uyanıklığını yitiriyor. Diyor ki burada bana ihtiyaç yok, ben enerji tasarrufu moduna geçeceğim. Çünkü beyin yan girip yatmak için tasarlanmamış. Zorluklarla baş edip problem çözmek için çalışan bir organ. Çok rahat bir ortamda, o yüzden küçülüyor efendim zaman içinde, uzun sürede. Acık beyni zorlayalım, hem vücudu hem beyni. Bir anda yorumlara gözüm takıldı da. Hocam şey çok güzel geldi, ya ben ona dikkat etmemişim. Ben mesela çok, çok fazla toplu taşımada kitap okurken daha verimli okurum. Hı -hı. Hani çok doğru güzel bir noktaya ben... Yürü Hayır, bunu Mimi demiş ki yürüyemeyenler ne yapsın? Yürüyemeyenler her türlü beden hareketini yapabilirler. Yani yürümek tek hareketimiz değil. Biraz önce de söyledim. Yani basit böyle ele gizersizleridir, şunlar bunlardır, ne bileyim top çevirmelerdir. Artık ne yapabiliyorsanız ağzınızda kalemi atıp burnunuzun üzerinde durdurmak... Bilmiyorum Hiç öyle bir şey denemedim ama olur mu bilemedim. <gülüyor> Onu da bir deneyeceğim daha sonra ama kameralar kapatırken. I know, most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yedisa Academy, you too will get a kick out of movies. Hocam ilginç bir soru geldi. Gerçekten ilginç cevap, yani merakımdan soracağım, bir gülümsetti beni. Sakız çiğnerken insana gelen manasız özgüvenin sebebi nedir? Evet, Bu kim geliyormuş? E, bunu, bunu anlayamıyorum. Bu hareketli halinde hani sakız çiğnerken bir... Evet. Vallahi Vallahi ben dedim de düşün böyle şimdi soruyu görünce düşünmeye başladı. Zaten siyahi yani, arkadaşlarda böyle. Beni, filmen, hareketlenme öyle. falan. Yani Sebe fiziksel bir. Şey sakız mi? çiğnemek aslında bir agresyon azal yani böyle bir saldırganlı azaltıcı bir tarafı var. Hı -hı. Yani muhtemelen o kadar saldırganım ki şu anda sakız çiğniyorum, Düşün yani anlamında bir sinyal olabilir. Çünkü sakız çiğnemek sakinleştirici böyle tekrar hareketler bizi sakinleştiriyor. Hı -hı. Bak bu da güzel soru. Çok Bunu bir küçük araştıracağım. Evet. Muhtemelen özellikle böyle neler onu dışarı gösterecek şekilde belirgin sesli ve görüntülü sakız çiniyor olmak. Hı -hı. Ki hani serserinin şiarıdır eski filmlerde hani çinili. Evet, Çiğni, evet değil mi? hani görsel oturuyor hemen zihnimize geliyor o görsel. Muhtemelen kişideki saldırganlık hissinin bir simülasyonunu karşıya Hı -hı. duyurmakla ilgili gibi geldi. Ama salla direkt biraz literatür bakayım o konuda. Söz bir iki sonraki soruyorum da ben buna hazırlık yaparım. Hı -hı. O konunun varsa psikolojik bir şeyi görürüz. Hı hı. Bak işte sorudan böyle öğreniyor. Evet. Geldim bakacağız. Çok ilginç buna. hocam. Muhtemelen bu hareketle olan bir şey etkileşimle bir bakmak lazım, gerekecek. Ve yorumlar geliyor ilginç. Evet. Senin yüzünden yorumlara çok bakıyorum. Önceden sadece sana bakıyordum Şimdi yorumlara bakıyorum. <gülüyor> Gemiş getirmenin gevşekliğinden olabilir mi diye. Ne yorumlar var ya Rabbim ya. Arada biz böyle joint session yapalım. Bak evet. böyle enteresan oluyor. Karşıda yorumlara bakar gideriz Hocam olabilir bir gün böyle sadece buradan okuyarak. Evet. Hocam bu arada bugün benç sayımız azıcık düşük mü? Size öyle geldi mi? Evet ya 321 birinin nedir ya Görüntümüz kötü de ondan dolayı. <gülüyor> Ondandır alır. hocam. Yani kesin karlı mavi. Bir de sesim zaten az geliyor. Bugün gerçekten üzüldüm şu anda. Soru soruyorum motivasyonu gitti. Aa hocam. Bence şu güzel bir motivasyon geldi. Bu sorudan sonra özgüvenim yükseldi dedi biri. Salih Bey. Rica ederiz. Soru soranlar teşekkür ederim. Arkadaşlar. Özen sormuş bu arada soruyu. Teşekkürler Özen.